bir şey itiraf edeyim. Ee, ben Haymanalıyım. Ee, Sayın Levent Gök, Adanalı ama yıllarca Haymanalı avukatlık yaptı. CHP'de siyaset yaptı. Ben orada ilçe başkanlığı yaparken o da CHP'de görev yaptı. Ve şimdi Levent Bey milletvekili. Ben AK Parti milletvekili adayım. AK Partiliyim. Kendi milletvekilime ulaşamadığım için Levent Bey'i arıyorum. Hemen açıyor telefonu. İlk kelimesi, buyur Fahricim. Sayın Vekilim, bizim böyle böyle bir sıkıntımız var. Bize yardımcı olur musunuz? Tabi bana WhatsApp'tan veya bilgileri gönder. Üç gün sonra Levent Bey dönüyor bize. Fahricim, bunlar bunları ben aradım. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu, şöyle olacak diye bize geri dönüş sağlıyor. Şimdi Allah da bize Kur'an'da diyor ki emaneti ehline vermiş. Şimdi demiyor ki CHP'li, MHP'li, Hristiyan, Yahudi demiyor. Emaneti ehline vermez. Bana dönmeyen, bizim halkımıza dönmeyen, çoğu teşkilat elemanına dönmeyen bir milletvekiline, bizim milletvekiline mi verelim, biz aradığımızda dönüp bize çözüm noktasına yardımcı olan CHP'nin milletvekiline mi verelim oyumuzu?